Selam arkadaşlar ben Şengül nasılsınız sevgili terazi ve akrab arkadaşlarım İnşallah iyisinizdir sevgili terazi ve akrab arkadaşlarım bazen sıralamayı karıştırıveriyorum hiç önemli değil sevgili arkadaşlar Evet terazi ve akrab arkadaşlarım sizler için 15 Ekim'e kadar ex partner tarot açılımı yapacağım eski eş eski sevgili eski kız arkadaş eski eski erkek arkadaş gidenlerde dönüş var mı küslerde barış var mı Şöyle bir bakacağım sizler için. 15 Ekim'e kadar sevgili arkadaşlar böyle biraz sesimden de rahatsızım. Boğazlarım yanıyor canlar. Biraz konuşmakta güçlük çekiyorum. Evet sevgili arkadaşlarım sizler için ama ne yapayım? Bir yerde de böyle çekimi de durduramıyorum. Mecburen devam etmek durumundayız. Sizlere hizmet vermek durumundayız. Sevgili terazi ve akrep arkadaşlarım canlar 15 Ekim'e kadar bakayım sizin küslerde dönüş var mı? Barış var mı? Hiçbiri yoksa hakkınızda ne düşünüyorlar? En azından buna bakarız değil mi canlar? Sevgili terazi arkadaşlarımdan başlıyorum. Akreplerden çıkıyorum. Şöyle bir sizin açınıza doğru açalım bakalım. Tarotumuzdan kaçmıyor çünkü canlar. Bakayım ne düşünüyorlar? Barışlar var mı? Hmm, planlar var. En azından. Hmm, harika. Sevgili teraziler. Ataletin terazisine Terazi gelmez mi? Evet sevgili terazi arkadaşlarım. Karşı taraf siz. Sizin kısım karşı taraf. Harika güzel. Siz bakın artık bir şeylerden yorulmuşsunuz. Adalet istiyorsunuz. Denge istiyorsunuz canlar. Çok güzel. Karşı taraf, karşı taraf, karşı taraf. Üçü size ait, üçü karşı tarafa ait. Hmm. Artık bitsin. Geçmişi örtü çekmek istiyor sevgili terazi arkadaşım. Geçmişi örtü çekmektir. Bakın. Bir yerde de dengeyi kurmak istiyorsunuz. Artık şanslı yere doğru gidelim. Olacaksa olsun olmayacaksa yeter artık. Geçmiş hataları göz önünde bulundurmaya çalışacaksınız. Tabii bunlar yaşanmadı da yaşayacaksınız canlar. 15 Ekim'e kadar geçmiş hataları göz önünde bulundurma durumlarınız var. Karşı taraf ise, bakın küçük çaplı bazıları size karşı hafiften öfke duyabilir. Çünkü kartımız öfkeden de söz eder. Dolayısıyla öfkeyi bir kenara bırakalım Karşı taraf sizi sahiplenmek istiyor Sevgili terazi arkadaşım Sahiplenmektir kartımız Sizi tekrar sahiplenmek istiyor Çünkü yakın gelecekte Değişim yaşayacak bu insan Geçmiş duyguları Düşünceleri Dili size karşı sözleri neydiyse Bu insan bunu bir kenara bırakmak isteyecek Değişim Güzelliklere düşkünlük duyacak Bundan dolayı da bakın Burada uzun vadeli mutlu aşk planları yapacak size karşı. Çünkü şu an burada haberleşme durumu söz konusu değil. Karşı tarafın değişimi karşısında siz geçmişi geçmişi değerlendireceksiniz. Adalet istiyorum. Ben geçmişte nerede hata yaptım veya sen şu hataları yaptın diyerek geçmişi göz önünde bulunduracaksınız. Bundan dolayı da karşı taraf baktınız olmuyor. Mutlu aşk planları yapmaya. Uzun vadeli planlara başvuracak. Vurdu mu? Vurdu. Hadi bakalım. Şimdi çünkü bakın daha açmadım. Hedef belirleme var. Sizin bu vaziyetiniz karşısında bu insan hedef belirleyecek. Şöyle bir bakalım bu mutlu ilanları nereye doğru gidecek? Hmm, Baya bir mücadele var. Ah, ah canlarım benim ya sürprizli gelecek istemişsiniz sürprizli gelecek istiyorsunuz istemeye de devam edeceksiniz zamanında bu insan tabi her kimse bay ya da bayan bu insan her kim ise bu insanla bir şeylere adım atarken benim sevgili terazi arkadaşım veya güzel kardeşim bunu planlayarak yapmış bu nedir? sürprizli gelecek bir çatı altında birleşmek demektir bununla beraber siz adım atmışsınız ama sevgili terazi arkadaşımın Düşündüğü gibi beklediği gibi karşı taraf çıkmamış çıkmadı mı çıkmadı bundan dolayı da durum ortada zaten siz bitirmek isteyeceksiniz bu kişi her kimse sevgili terazi arkadaşım bakın geçmiş bitecek sen ölüsün ben artık yeni bir ben yaratıyorum derken karşı taraf bırakmıyor yakanızı bu nedir Allah aşkına atın vaziyetine bakar mısınız? Bu savaş, bu, bu neyin savaşı Allah aşkına? Bakın, acayip mücadele verecek sizi kaybetmemek için. Canlar, daha fazla kurcalamak istemiyorum. Yani kötü yere doğru gitmesin. Değil mi? Şu kartlar bozulmasın. Açayım mı? Merak ediyor musunuz? Bilmiyorum. Ya mutlaka merak edersiniz ama bırakın böyle olsun. Kurcalamayın. Siz bitiriyor gibi yapın. Karşı taraf sizin için mücadele etsin. Tamam? Hadi bakalım. Öyle görülsün en azından. Ya da 15 Ekim'e kadar canım Allah Allah. Olabilir ama şöyle de bir şey var. Hani karşı tarafı da kötü demeyelim şimdi. O da bakın sizi sahiplenmek istiyor. Canlar geçmişte ne yaşanlı yaşandı. Öyle ya da böyle. Kartımız güzel karttır. İyi bir insan, başarılı bir insan en azından. Öyle görüyorum, öyle hissediyorum şu anda. Kartımız sahiplenme kartıdır. Maddi işlerde başarı demektir. Başarılı bir birliktelik kurabilirsiniz. Tekrar ikinci etapta. Bakın değişkenlik yapıyor, güzelliklere düşkün. Ya güzellik deyince bu illaki de böyle hani görsellik değil ki. Kalp güzelliği diye bir şey var ya. Ya siz adaletin terazilerisiniz. Sizler güzel kalpli insanlarsınız. Karşı taraf size niçin değişkenlik gösterip güzelliğe düşkün olmasın? Değil mi? Terazi insanı kötü niyetli olabilir mi? Mümkün değil. Benim en iyi anlaştığım insandır canlar en iyi anlaştığım insanlara başında gelir teraziciklerim benim onlar bir tanedir ya, ya bambaşkadır onlar onlar güzel kalpli insanlardır bundan dolayı da bakın güzel bir bayan da olabilirsiniz yakışıklı bir bey de olabilirsiniz o da ayrı bir şey de bazılarınızın güzelliğine düşkünlük olabilir bazılarınızın güzel kalbine bir şekilde karşı taraf beğeniyor sizi seviyor sizi bundan dolayı da bakın Mutlu aşk planları, uzun vadeli planlar yapıyor. Siz bitirmeye çalışırken o sizin için mücadele ediyor. Kötü bir mücadele değil bu. Güzelliklerin mücadelesi. Sevgili Terazi arkadaşlarım, güzel insanlar hadi bakalım. <gülüyor> Buyurun. Sabırla bekle diyor. Sabırla bekle. Öyle hemen kesip atma. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişiyormuş yetişiyor veya yetiştiriliyor sevgili terazi arkadaşım sabırla bekle diyor belki kısmetiniz tekrar bu insandır neden olmasın değil mi hadi bakalım sevgili arkadaşlarım evet her an her şey olabilir içimizi karartmayalım her şeyin hayırlısı diyelim canlar güzel karşı taraf sizi seviyor sahiplenmek istiyor tekrar sizin için mücadeleler içinde planları var mutlu aşk planları Tabi karar sizindir canlar. Evet sevgili terazi arkadaşlarımızın 15 Ekim'e kadar açılımını tamamladık. Expartner açılımını tamamladıktan sonra teraziden nereye geçiyoruz? Akreplerimize geçiyoruz. Bakayım akrep arkadaşlarımızın eksileri, küsleri ne düşünüyorlar? Şöyle bir bakalım Barış var mı? Derken Hmmmm Bakayım kim kimen ne düşünüyor. Ah çok güzel, hmm, çok çok güzel. Her iki tarafta birbirini istiyor canlar. İşte bu sevildiğinizi bilmek istiyorsunuz analardasınız. Çok güzel çıktı sevgili akrabalar arkadaşlarım. Karşı taraf bakın sizi bekliyor ya. Allah aşkına sizin geçmişti tabii ki yanlış anlamayın. Ama bazı engeller vardı ama maddi engeller vardı ya da aile engeli vardı. Bakın bu insan sizin bu karşı partneriniz her kimse onlara sırtını dönmüş bile. Sizin elinizden hayali olarak tabii ki tutmuş. Hayalinde sizi bekliyor bu insan. Evet. Siz de aynı şekliyle karşı tarafa haber göndereceksiniz. Bakın haber size geldi sevgili Akrep kardeşim. Birbirinizi sahipleneceksiniz yakın gelecekte. Karşı taraf ise mutlu aşk planları uzun vadeli planlar yapacak siz ilişkileri düzeltmek isteyeceksiniz aradaki sorun sıkıntı her neyse hem gerçekleri kabulleneceksiniz her neyse o, o sıkıntı sorun neyse ama maddi ama manevi hem kabulleneceksiniz hem de ilişkileri düzelteceksiniz bakın çok güzel çıkmış bu buradaysa bakın bir ortam var bir akım durumu var fakat köklü kuruluş yapacaksınız Birçok akrab arkadaşım köklü kuruluş yapacak. Ama ve lakin bir yerde de aile meselesine dikkat der bu kartımız. Ve biz burada ilişki açılımı yapıyoruz. Açayım mı? Daha kart açayım mı? Sevgili arkadaşlarım. Ya kötü kart gelirse? Hı? Ya da biz bunu burada bırakalım mı? Bakın her iki tarafta sevildiğini bilmek istiyor. Evet karşı tarafın sizi sevdiğini biliyorsunuz karşı tarafta aynı şekliyle eski günler adına sizin onu hala aynı şekliyle sevmenizi istiyor. Akrep beni sevsin. Geçtim ki geçmişte olduğu gibi ben seni hep öyle istiyorum. Benim sevilmeye ihtiyacım var. Hesabı bir vaziyeti vardır kartımızın sevgili akrep arkadaşlarım. Açalım yine de yine de açalım değil mi? Hmm, demiştim ama bakın kızmayın bana ben sordum ama değil mi aç, aç şimdi diyeceksiniz ki ya Şengül sordun ama biz sana evet dedik mi diyeceksiniz değil mi <gülüyor> boşver açalım açalım sıkmayın canınızı açalım hmm, çünkü ben zaten artık ne derler onu bilmem ki sevgili benim Güzel arkadaşlarım 12 Burcu birden söylüyorum. İzleyen bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Ya ben bu kartların artık profesör olmuşum da yanlış anlamayın canlar affınıza sığınıyorum. Şuraya kadar bakın şu çizgiye kadar kartlar mükemmel. Ben zaten bunu görür görmez şıp diye olayı çaktım. Tamam köklü kuruluştur bakın. Zengin ortamdır. Ama gelin görün ki dikkatlilikten söz eder ile meselesine dikkat der hmm. İlişki Açılımlarında Ben bu kartı gördüğüm an Şu kartımızın Azize'den hiçbir farkı yok Burada Tamam Tamam hmm. Buyurun Yanlış anlamayın Engel var diyemem Sevgili akrib arkadaşım Sizin karşı partnerin sevgilisi var Eşi var diyemem Var olan da var, olmayan da var. Şu görmüş olduğunuz 3 kılıçtan biri, ya eş, ya sevgili, ya anne, baba, abla gibi aile büyüklerinin engeli var. Çünkü Hı. burada aile meselesinde dikkat çıktı. Bundan dolayı da bakın bir şok durumu var. Sizin bu karşı partneriniz 15 Ekim civarı bu vaziyeti yapacak. Şunları koymadığımızı farz edelim. Değil mi? Bunlar yok bunları koymadık. Şu an iyi gidiyoruz. Bu vaziyet böyle yaşanırken, güzellikler yaşanırken bir anda bu raddede olayın içine aile meselesine dikkat dikkat, dikkat durumu girince ne oluyor? Aman Allah'ım ne oldu şimdi? Bir anda karşı taraftan bir şok durumunuz var. Şok durumunda siz ne hissedeceksiniz? Ben karşı tarafı kaybettim. Çünkü kayıptan söz eder bu kartımız. Eş kaybı yuva kaybı sevgili kaybı para pul kaybı da onu saymayalım burada para açılımı yapmıyoruz yani yuva kaybı sevgili kaybından söz eder karşı tarafın bu şokunun üstüne siz kendinizi kayıpta hissedeceksiniz ama ben burada bırakmayayım da şöyle açayım bir iki tanecik daha açayım sevgili arkadaşlar hmm. yine size yönelecek bu insan Evet sevgili Akrep arkadaşım size doğru yine yönelecek bu insan bakın evlenmek isteyebilir bazı akrep arkadaşlarımla sevildiğini bilmek isteyecek siz tarafından çünkü size hayranlık durumları var bakın burada görüyorsunuz daha fazla da açmayacağım Aa, bazıları evlenmek isteyebilir bazıları da kimse bunu çakmasın aile meselesine dikkat edelim. Gizlice maceraya atılalım diyebilir. Bitti. Bu kadar basit. Çünkü durum onu gösteriyor bizlere sevgili akrab arkadaşlarım. Ne diyor meleğim? Sevgi yolla diyor. Size ve karşı tarafa. Hiç fark etmiyor senin sevgin karanlığı aydınlatacak kalplere sevgi tohumları ekecek ve o sevginin pembe gülleri senin için açacak diyor sıkma canını diyor sevgili akrep burcu arkadaşlarımıza efendim bu açılımımızın sonuna geldik sevgili terazi ve akrep arkadaşlarımız için ex partner tarot açılımı yaptık 15 Ekim'e kadardı geçmişe de örtüyü çekiyoruz her şeyi bitiriyoruz sevgili arkadaşlar evet sevgili Terazi ve akrab arkadaşlarım bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum, bye.